İnsanlık tarihi boyunca birçok salgınla mücadele etti. Bu salgınların çoğu yerel boyutlarda kalırken bazı salgınlarsa gelişen ticaret yollarıyla beraber tüm dünyayı kasıp kavurdu. Ben Berkay Vardoğlu. Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde kanalımızın bugünkü konusu dünya tarihindeki en 5 ölümcül salgın. Listenin 5 numarasında 3. veba salgını var. İnsanlık tarihinde birkaç dalga halinde yayılmış olan veba salgınları aynı zamanda dünya tarihinin en çok insan öldüren salgınlarıdır. 1855 yılında Çin'in Yunnan eyaletinde ortaya çıkan 3. veba salgını dönemin gelişen buharlı gemileriyle beraber diğer limanlara yayıldı. Ama bu salgından en çok etkilenen yer ise dönemin Hindistan'ın Bombay ya da bugünkü adıyla bildiğimiz Mumbai kenti oldu. Bunun nedeni ise şehirde iç içe kötü hijyen koşullarında yaşamak zorunda oldukları gece kondu mahallelerinin çokluğuydu. Bir de bunun üstüne yerel Britanya hükümetinin belki de ya nasıl olsa bizim halkımız değil diyerek yeterli önlem almaması sadece Hindistan'da 10 milyon insanın hayatına mal oldu. Tabi Britanya'nın yapmış olduğu bu hata daha sonra kendisine karşı gelişecek olan Hint milliyetçilik akımının da temel taşlarından oldu. Ancak bu salgının dünya tarihi açısından en önemli yanı sonunda vebaya sebep olan Yersinia pestis bakterisi. Alexander Yersin tarafından keşfe oldu. Bunun yanı sıra vebanın aslında kemirgenlerden insanlara pire gibi parazitler vasıtasıyla geçtiğini keşfetmeleri bundan sonraki salgınlara karşı mücadeleyi de hızlandırmış oldu. 1960'lara kadar etkisi devam eden bu üçüncü veba salgını bittiğinde ise 15 milyon insanın canına mal olmuştu. 4 numarada birinci veba salgını var tarihte Doğu Roma İmparatoru Justinyen döneminde yayıldığı için Justinyen vebası olarak da geçen bu epidemi dünya tarihinde ilk büyük çaplı veba salgınıdır bu salgının sebebi de Orta Asya ve Çin'de ortaya çıkan Yersinia pestis bakterisiydi ünlü tarihçi Prokopius'un dediğine göre ticaret yoluyla Orta Asya'dan Mısır'a gelen salgın buradan da tahıl gemileriyle Konstantinopolis'e ulaştı oradan da bütün Akdeniz havzasına yayılması çok da uzun sürmedi yine Prokopius dediğine göre salgın o kadar ölümcüldü ki sadece başkent Konstantinopolis'te bile günde 10.000 bin insan ölüyordu. Bugün birçok tarihçi bu sayıları biraz abartılı bulsalar da sonuçta salgın boyunca Akdeniz'de 30 ila 50 milyon insan hayatını kaybetti. Bunun en büyük sebebi ise bu salgının dünya tarihindeki ilk veba salgını olmasıydı. Çünkü insanlar ne yapacaklarını bilmediklerinden ya koca karı ilaçlarıyla şifa arıyor ya da kilise tarafından kutsanmış yiyecek içecekleri tüketerek ilahi bir koruma arıyorlardı. Bu ölümlerden en çok etkilenen yer ise Doğu Roma İmparatorluğu oldu. Ne inşaatlarda çalışacak işçi, ne de savaşlarda savaşacak asker gücü kalmıştı. Bu yüzden dört bir tarafta savaşmakta olan imparatorluk istediği başarıyı elde etemedi ve imparatorluğun çöküşü hızlanmış oldu. Bu arada ilginç bir detay tarihçilerin dediğine göre İmparator Justinian da bu hastalığa yakalanmış ama bir şekilde kurtulmuştur. Aralıklı dalgalarla Milattan sonra 750'ye kadar devam eden bu salgının nasıl yok olduğunu hal bilmiyoruz. En iyi tahminim ise salgının öldürebileceği kadar insanı öldürüp geri kalan insanlar ise bağışıklık kazandığı yönünde. Listede 3 numarada AIDS var. AIDS HIV virüsü tarafından oluşan ve günümüzde hala aktif olan viral bir pandemidir. Primatlardan insanlara geçtiği düşünülen bu virüs ilk defa 80'li yılların başında Afrika'da rapor edildi. Ancak çok da ciddiye alınmadı. 80'li yılların ortalarına geldiğimizde hızla yayılan bu virüs, Freddie Mercury ve Eazy E gibi ünlüleri de hasta edince bir anda dünya kamuoyunda duyuldu. İnsandan insana kan veya cinsel sıvılar yoluyla geçen bu virüs bir dönem o kadar şiddetlenmişti ki senede 3 milyon insanın canına mal oluyordu. Bu hastalığın ilginç olan kısmıysa aslında hastalığın kendisinin insanları öldürmemesidir. Adından da anlaşıldığı gibi virüs bulaştığı insanın bağışıklık sistemini çökertiyor ve böylece o kişiyi de diğer hastalıklara karşı zayıf bırakıyordu. Bu yüzden ilk zamanlar doktorlar teşhis koyarken çok zorlandılar. Bugün başta Sahra 6 Afrikası olmak üzere 35 milyondan fazla insan AIDS ile yaşıyor. Bu hastalığın hala kesin bir çözümü olmasa da gelişen teknikler Teknoloji ile beraber geliştirdiğimiz ilaçlar en azından hastalığın ölümcüllüğünü azalttı. Yine de bu zamana kadar 30 milyondan fazla insanın canına mal olan hastalık günümüzde de insanları öldürmeye devam ediyor. 2 numarada İspanyol gribi var. Aslında yakın zamanda geçirdiğimiz domuz gribi ve kuş gribindeki virüslere benzer özellik gösteren İspanyol gribi 1918-20 yılları arasında tam 50 milyon insanın canına mal oldu. Normalde grip virüslerin ölümcüllüğü daha azken ve özellikle de çocuk ve yaşlıları hedef alırken İspanyol gribi ise tam tersine sağlıklı bireyleri öldürüyordu. Bunun sebebi ise virüsün içindeki üç farklı genin insanda zatürreye neden olmasıydı. Ortaya çıktığı yer bilinmeyen bu salgın İlk defa 4 Aralık 1918'de Amerika Kansas'taki Camp Houston'da rapor edildi. Camp Houston, 1. Dünya Savaşı'na gidecek olan askerlerin eğitildiği yerdi. Bu askerler daha sonra Avrupa'ya gittiğinde hastalığı diğer büyük devletlere yaydılar. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda halkının moralini bozmak istemeyen devletler hastalığa sansür getirdi. Bu yüzden de bu hastalığın varlığını dünya kamuoyuna bildiren ilk devlet savaşta tarafsız olan İspanya'ydı. O yüzden de bu salgına İspanyol gribi adı verildi. Birinci dünya Savaşı'nın gölgesinde virüs hızlıca yayıldı. O dönemin doktorları herhangi bir ilaç veya aşı keşfedilmediği için tam olarak ne yapacağını kestiremiyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru popülerliği artmış olan aspirin ise doktorların bir numaralı tercihi olmuştu. Grip şikayetiyle gelen hastalara avuç avuç aspirin veriyor ve iyileşmelerini umut ediyorlardı. Ancak bu sefer de insanlar aspirin zehirlenmesinden ölmeye başladılar. 1920'lere geldiğinde ise virüs kendi kendine yok oldu ve bugün hala virüsün neden yok olduğunu bilmiyoruz ni tahminimiz tıpkı Justinyen vebasında olduğu gibi virüsün öldürebildiği kadar insanı öldürüp sonra da yok olması. Ve geldik listenin bir numarasına Dünya tarihinin en ölümcül salgını, ikinci veba salgını ya da öldürdüğü insan sayısı ve ölen hastaların üzerindeki siyah lekelerden adını alan Kara Ölüm. Avrupa'ya yayılmasından yaklaşık 15 sene önce Orta Asya'da büyük Moğol devletlerinde yayılmaya başladı. Bu sefer ama hastalığın Orta Asya'dan Avrupa'ya nasıl geldiğinin bir hikayesi de mevcut. 1347 yılında Kırım'ın Geneliz kolonisi olan Kefe kalesi Altın Ordu tarafından kuşatıldı. Ancak kuşatan ordunun bilmediği ise vebanın çoktan askerler arasında yayıldığıydı. Askerleri ölmeye başlayan Moğollar kuşatmayı kaldırma kararı verdiler. Ama gitmeden önce bir sürprizleri vardı. Hastalıktan ölen askerleri mancınıklara yerleştirip şehrin içerisine attılar. Böylelikle de dünya tarihinin ilk biyolojik savaşını açmış oldular. Kuşatmayı kazandığını düşünen şehir halkı ilk başta sevinse de yavaş yavaş insanlar ölmeye başladı. Bunun üzerine şehrin zenginleri hasta olmayan insanları da alıp gemilerle şehirden kaçtılar. Ama bilmedikleri ise vebayı taşıyan fareleri de götürüyorlardı. Konstantinopolis'e ulaşan bu fareler kısa sürede de bütün Avrupa'yı hasta ettiler. Bu salgından en kötü etkilenen yerse Avrupa olmuştu. Halkının üçte biri bu salgında öldü. Bugün sayısının tam olarak bilmesek de 75 ila 200 milyon insanın öldüğünü düşünüyoruz. Bu epidemi Avrupa'yı o kadar çok etkiledi ki ileride kültürünün büyük bir parçası haline geldi. Mesela Rönesans döneminde kötü ölüm konseptli tablolar çizilirken akla ilk gelen bu vebası salgını oluyordu. Bununla beraber Avrupa'da da çalışacak işçi kalmadığından dolayı Avrupa'nın işçi sınıfının gelir seviyesi de bir tık yükselmiş oldu. Din adamları bu salgını Tanrı'nın gazabı olarak değerlendirirken dönemin doktorları ise bunu havadan yayılan bir çeşit mistik sis olduğunu düşünüyorlardı. O yüzden gördüğünüz o ünlü kuş kıyafetlerini giyerlerdi. Maskelerin ucuna ise çeşitli ot ve tütsüleri koyarak bu kirli havayı süzdüklerini düşünürlerdi. Ancak veba pireler vasıtasıyla yayılıyordu. Yine de giydikleri o uzun afetler kendilerini pirelerden de korudu. Dönemin insanları hastalığın sebebini hiçbir zaman çözemediler ama bir şey fark etmişlerdi. İnsanların yoğun olduğu ortamda hastalık daha hızlı yayılıyordu. Bunun üzerine yerel yönetimler kendince önlemler almaya başladı. Bu önlemler içinde en ünlüsü ise Venedik'in aldığı önlemdi. Venedik limanına gelen bir gemi 40 gün boyunca altında bulunuyordu. İşte bu 40 günlük süreye verilen quarenta adı bugün bildiğimiz karantina kelimesine dönüştü. Bu önlemlere rağmen hastalık tam anlamıyla hiçbir zaman bitirilemedi. 19. yüzyıla kadar Avrupa ve Orta Doğu'da ara ara devam eden veba salgını dünya tarihinde en ölümcü salgını olarak geçti. Gördüğünüz gibi bugün 2,5 milyonu aşan ölüm sayısıyla COVID-19 pandemisi dünya tarihinin en ölümcül salgını değil. Bunun en önemli sebebi ise gelişen teknolojiyle beraber artık salgınları daha hızlı tanıyor ve onlara karşı daha iyi mücadele verebiliyor olmamız. Bu tarz salgınların süresini kısaltmak için uzmanların söylediği uyarıları dinlemek çok önemli. Bu videoyu bitirirken kendi hayatlarını riske atarak bizleri iyileştirmeye çabalayan tüm sağlık çalışanlarına da bir teşekkürü borç biliriz. Eğer videomu beğendiyseniz her zaman beğen tuşunu basabilir ve bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür eder ve hepinize sağlıklı günler dilerim.